Hepinize yeni videodan selamlar millet Bugün sıra birlikte mta'nın yeni bölümünde beraberiz Ama bu sefer sıfır kasma Bakın aşağıda ve pükleniyor neden Yeni bilgisayarda ilk defa mta'lıyorum arkadaşlar Bayağıdır giremiyorum mta'ya gerçekten Gerekse Valorant olsun Gerekse videolar olsun Gerekse işim yüzünden olsun pek zaman ayıramıyorum Hadi bakalım uzun zaman sonra bir drift atalım Arkadaşlar bu arada Videomu beğenirseniz ve kanalı desteklemek Desteklemek isterseniz aşağıdan beğenmeyi Ve kanala abone olmayı unutmayınız Bunların iksi benim için çok önemli arkadaşlar. Hakikaten altın değerinde. Diyebilirim ben rahatlıkla. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Supra aldık. Bir, hatta bir modifiye çekelim. bir Adam edelim şu supra'yı ya. Çok sade göründük. Öyle de güzel gerçi de. Ne hattimize de. Baksana. 4x4 hand kullanıyorum orada arkadaşlar. Cadda Kendi handımı da aşağıya koyacağım. Ama şu anda buradaki handları kullanacağım. Kendi handımı da aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, öyle yani. Bakalım. MTA'nın şerifine bu arada güzel bir 100 like üzere kesinlikle bekliyorum yani en az 100'ü bekliyorum arkadaşlar o 100'ü görmezsen bakın herkesin götü kalkıyor gidiyor salak salak Forza 5 Forza 5'e gidiyor o ayrı da hani yüksek kaliteli oyunlar çekiyor direkt hani oyunu satıyor direkt anladın mı ama ne dedim zamanında size Onu buraya ben MTA'yı bırakmam çünkü MTA dediğiniz oyun bir zevk meselesidir arkadaşlar Bakın kameraya baka baka drift yapıyorum. Yine yılansı. Neyse. Yani bu oyun zevk mesela arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Metin 2 oyuncusuysanız bunu anlarsınız mesela. Hani en yakından nasıl tavsiye verebilirim. Tabi girmeye girmeye birazcık yıpranmışız. Ama bu demek değildir ki. Drift kralı. Onların olanı almaya geldi. <gülüyor> arkadaşlar siz rahatta kalın. Çok yakın bir zamanda bu drift'i. Hatta bu videoda ya şöyle bir. Yüz bin müz bin biren bir şey yok mu ya Bir şeyler yapalım Borular arkadaşlar dediğim gibi eğer Gerçekten sizi de özlediyseniz MTA'da drift atmamı Ve drift yapmayı falan filan Aşağıdan videoyu beğenin ki anlayayım yani Bayağıdır gelmiyordu çünkü MTA MTA bizim kanalım biliyorsunuz medarı iftarlarından birisi Öyle ne zaman desem Tofaşa geçiyorum o zaman Hadi ne oluyor lan Oo. Ha, C'ye basmışım. O zaman hadi Tofaş'a geçelim. Lan Tofaş daha yüklenmemiş. arkadaşlar iki defa işlemişim. birazcık server yükleniyor altta gördüğünüz gibi. Tofaş yüklenmemiş arkadaşlar. Tofaş bizi kırdı. Tofaş bizi çok kırdı. Ne alalım? Bir arabalara bakalım. M4 var mı hocam? Yüklen M4'le patlarız ya M4'le. Atlarız bu araba patlar vututututu vututu, vututu. Neredeydi? Handlar neredeydi? Unuttuk da o kadar değil ya. Heh tamam. Aa, bir dakika bir kekoluk deneyelim mi? BMW'ye kamber basıyoruz. Değişmedi bu ne ama. Geri sıfırlayalım o zaman. BMW'nin rengi yanlış lan vuracağım. Böyle BMW Aha. BMW'ye taksak mı bir spoiler? Bu ne lan? Vay anana vuralı ya. Hmm. hoşuma gitti lan. Çok estetik duruyor. Server kendisi yapmış galiba. Bunda estetik durmuyor da tabi. Buna direkt şu gider. Ne pardon. Hangisi ya? Bu mu? Ha bu da gidebilir. Yan verelim mi ya şu BMW ile çok konuştuk. Bir yan lastiklerin sesini duyun ya. Lastikler Allah rahmet eylediğiniz dünyalar. Hadi bakayım. Eski yorumlar. Ulan be. Ananı avradını. Hadi oğlum bas. Çık oğlum çık. Der burada bir türlü yüklenemedi ha. Kanalım medari iftarını kullanamadan video biterse büyük mal bu video izlenmez. Medarı iftar şans getiriyor arkadaşlar bütün videolarıma. Uğurlu bir araba o. Tofaş dediğiniz araba. Her yerde bulunmaz. 100 bin lira falan diyorlar. <gülüyor> Sıfır gibi olanlarına yüz bin diyorlar. Korkunç. Artık tofaş delüks. Topaşın varsa baba. Anladın mı? Yan yan. <gülüyor> Duvar vurunca ne kadar kağıt gibi büzülse de araba. O araba önemli bir araba. O araba. Hiçbir şeyi yoksa şeklinden. Ey ey ey Ne oluyor? No. Bence de no. Radyo aşındı bir anda. Dedim. Oo. Oh. Arkadaşlar bu BMW ile ne yapalım? Piş kasa mı bu değil değil mi? Bakayım. Değil tam. Çakal kasa değil. Çakal kasa mı alsak yav? Öyle deyince bir canım çekmedi değil he. Bu Drift Point sanki biraz daha zorlaştırmışlar ya da bana öyle geldi. Baya az artıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada isimini de bilmiyorum lan şu an. Neyse. Yok karatım yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada Cadde gerçekten favori server ya. Bu arada YouTube'da sanırım, yani ben daha görmedim. Hatta kendi sayfaları da sanırım o kadar izlenmemiş. Cadde en çok tanıtan ve gösteren benim galiba. Ve Cadde Free Room yetkileri. Bundan size sesleniyorum. Bana bir rank bile vermediniz. Bu garip bir isim ama... Yani bana bir rank vermedin, yani insan bir rank verir değil mi yani o kadar reklam yaptık şey yaptık parasıyla da değil tabi de bir rank isteriz yani. Öyle bir YT falan yazsa hani anladın mı hani millet görsün hani. Ben sizin reklamınızı yaptım siz de biraz benim reklamımı yapın. Çözeriz arkadaşlar şakası işin şakası bir yana. Bir reklam verdirmek isteyen falan çıkarsa onları da çözeriz. Güzel bir reklamcıyımdır aynı zamanda. İnternette meteal soruları mu? Bakalım bu BMW ne olacak. 300 kaç şu an? 319. En fazla yani. 122. Benim görebildiğim kadar, biraz daha fazla da olmuş olabilir. Hocam el niye buraya koymuşlar? G'de el freni var. Niye var anlamadım bu arada. Ne hocam bu da el freni, değil mi? Ya böyle mi? G'ye bastın. ana avradını Daha böyle hani efektif olsun diye mi acaba? Efektif. efekt de var taki, bir takıya abi araca. Biraz da buralarda gidelim. Arkadaşlar bayağıdır çekmiyordum. Birazcık konuşmalı sohbetli uzun bir video olsun bari. Yani şimdi bir bakalım. kaça çıkacağız? Ananı. Yani veremedik, verdik, verdik tamam sıkıntı evet. yok. Eyvah. Düz gitti, düz gitti. Git. Kendimi bir an palbork kendimi bir an konuşamamış gibi hissettim. Bir bakayım. 250 mi? Ananı Allah Allah Allah Allah fiziğine kurban oyun Hadi bakalım TRD BMW ile böyle bir hapunen var mı? Dur, dur geri geri inelim de Bak bak benim görüyor mu arabamı? Oha anladım önceden mesela Fazla bağırdım önceden mesela gazı bıraktığınızda zıng diye böyle duruyordu Bu beni sinir ediyordu Elifini o yüzden koymuşlar abi çok iyi olmuş o zaman Şöyle bırakınca gidecek mi araba şimdi Eskiden bunun 3'te birine gidemezdi araba Direkt zıng diye duruyordu yanlış hatırlamıyorsam Yok abi imkansız ve şu an bıraktım Aga işte bu ya videolarda hatta ben Hızı bir türlü kendisine veremiyor diye şey yapıyordum. C'ye basıyordum illa şöyle. Gerçi bu da yine hala daha iyi de. Arkadaşlar yani ne diyebilirsin ki? Yani? Şöyle bir bak. Pavyona basın. Bu renk daha mı yakıştı sanki ya? Ha. Hangi renk yapalım arabaya? Ha ke. Okay. O ya. Böyle bir tam neyli alalım. Alamadık. Neyse. Şu aşı gerçekten çok güzel yani ya. Hakikaten temiz aşı yani. Baksana aga. Şime git la. Aga tut, la. Evet. Aha. Üf, üf. Bebek gibi yanmıyor bebek. Videoyu buraya kadar izleyen varsa bir like atarsa çok sevdim arkadaşlar. Like'larımız düştü biraz. Bu video artınca 100 like lütfen geçsin ya. Bir defa like'ı bu kadar çok sevdim farkındasınızdır. Yani durum biraz vahim. Oy oy yavaş yavaş yavaş bebek kime atıyo? <gülüyor> Ay anana aburabildi işte. Arabanın burun aslında bu tarafa bakıyordu ama Daha analiz game oldu biraz araba. Bakalım şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar daha? Daha ne yapabiliriz? Daha ne yapayım? Daha buraya gidelim bir de. Buradan bir uçalım. Sanırım bu arada topaşın yüklenmiş olması gerekiyor. tofaşla bir yanlarız. tofaşla bir yanlarız canım. Abu, çemiye de mas. Zing zing da ta tutundu. Lan, az daha giremiyorduk. Hadi şimdi Aşağı atla abi. Bu arabanın sesi ne oldu hocam? Bu saçma Ben şu an gaza basmıyorum abi Gaza basmıyorken Araba sadece hızlansa bile gaza basma sesi çıkıyor bak Cadda Firirum bu olmaz Server'ınız iyi hoş tamam ama bu olmaz aga bak Gaza basmıyorum bak Bu ne lan Bospam ben onu müziyer Allah Lan gerizekalı sen kimsin ya Ferans o kadar yüksek ki şuna baksana da bak şu bak şu kadar ya bak <gülüyor> bu ne lan böyle şöyle yapıyorum ya bakım adamın işini anlamadım <gülüyor> ne kadar da böyle falan yapıyorlar böyle arkaya falan dönüyorlar neyse bana sıkmaya çalıştı pişman ettim şunu da yapmasam iyi olacak mal gibi görünüyorsun Ey ey alıkol malıkol ya <gülüyor> hey, hey, alkol, yo, hocam ya ya ya ya ya susun lan susun oğlum tamam dur Tamamあれ feminine şimdi ha. Züm Vallahi çok sarıyor şu an oyun ya. Ne o çok şakası kanka var. Tam burada hatırlar mısınız? Medet, biz ne zamandır Tofaş kullanıyoruz? Medet, almam lazım o Tofaş'ı ya. Çünkü eskiden FPS'imiz yoktu ama altından bir kalbimiz vardı. Şimdi hem altından bir kalbimiz hem de FPS'imiz var. Aha yüklenmiş. Dur. Çukur. Bunu bulmam lazım. Doblo falan diyor ya. Nerede oğlum? Neyse arkadaşlar. Düz Tofaş'a bineceğiz. Tofaşk. Keyfi unutmusunuz hocam. Oo, ne ne antlardan 4x4. Zın zın zın uy uy uy. Brother bu nedir ya? Üf üf üf yavaş yavaş yavaş. Yanına oğlum yanı ver yanı ver yanı ver. Yani ver. Bu arada arkadaşlar, küçük kardeşlerim, büyük abilerim. Büyük abiler. <gülüyor> e, aşağıda Discord linkimiz bulunmakta. Eğer Discord'a gelip bizle oyun oynamak isterseniz buyurun gelin. Valorant'tır, MTA'dır, CS'dir, LOL'dür, O'dur, Budur, Şudur, Forza'dır, GTA 5'tir. Hepsini oynuyoruz. İstiyorsanız siz de katılabilirsiniz hemen aşağıdaki linklerden. E, öyle gelin yani. Gelin bir sohbet muhabbet döndürelim, bir şeyler yapalım. Arkadaşlar bu arada ben MTA yayını yapmayı düşünüyorum Twitch'te. Ee, bilmiyorum nasıl karşılarsınız. Yani zaten konuşması sardığı için oyunun. Böyle sohbet ederek izlediğimiz için genelde. Siz izlediğiniz için ben de çektiğim için. Sonuçta ben konuşmayı seviyorum. Siz de dinlemeyi seviyorsunuz. Burada okeyiz değil mi? Okeyiz. Ee anan. Ha. Yani, bu yüzden dedim ki Twitch'te niye yayın açmayayım. Hani Twitch'te öyle arada çerezlik böyle. Yayınlar açayım. Onların da bildirimini artık nereden yaparım bilmiyorum. Discord üzerinde olur büyük ihtimalle. Twitter'ı falan aktif kullanan bir insan değilim fazla. Genelde böyle iki tane, üç tane habere bakıp çıkıyorum. Yani kanal için kullanmam şu anlık. Şimdilik yani. İleride bilemem. Gelişiriz. Kütlelere falan ulaşırız. O zaman yazarız işte mesela. Şunu ben... Ee, anladın sen. Öyle milleti sallaya ya hesapları geçeriz. Ama şu anda gerek duymuyorum dediğim gibi. Dur bakayım ters drift nasıl oluyordu hatırlamıyorum ama deneyeceğim. Böyle böyle miydi Bence böyle böyle değildi. Ya biz bildiğimizden şaşmayalım agam. Bak şimdi şu virajı alacaksın bana. Forza 5'ten sonra bu oyun o kadar garip geliyor ki. Allah kahretsin ya. Ben bu oyuna alışacağım. Öyle baba Ne Forza 5'ü? Top musun o anlamına? varken gül gibi oyun. Lan, kapıyı nasıl açtım ben? Linç. Yanına yanına yanına hop. Bir Gros Street'e de gidelim ya. Buradan yanlayarak döneceğim. Biliyorum ağzından zıplanabiliyor. Çok konuşma lan. Oooo. Ee, zıbzın zıbzın. Dönemedik de gün Neyse. Neyse. Neyse. Anasını ağlattı biraz. Unutmuşuz dediğin gibi. 2x var mı? 4x2. Heh. Bu ne aga? Bu da çok yavaş. 4x. Ha bu. Ha. Götü atacak abi ya. Ha, biraz yavaş sanki bu ya. Neyse. En kötü kendi alnımıza geçeriz. Öf şimdi akıyor işte bak araba. Yavaş ama. Aktığını hissediyorsun yani. Dur bakalım. Oyuna alışınca inşallah arkadaşlar. Böyle driftlerde zorlanmayız. Rahatla kalın. Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelelim. DJ'in hemen evinin önünde. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike. Ama artık bir işlevi yok. <gülüyor> En önemli de kanala abone olup çalı açmayı unutmayınız. En azından hoşçakalın. Hepinize sesini sokutmayın. unutmayın. Bay bay. Peace.